Herkese merhabalar. Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün iççi köfteleri nasıl yaptığımı biraz daha detaylıca sizinle paylaşacağım. Ben bu köfteleri yaparken aparat kullanmıyorum. İççi köfte makinesi vesaire kullanmıyorum. Elimde yapıyorum. Sadece hamurunu hazırlarken mutfak şefinden yardım alıyorum. KitchenAid marka mutfak şefi kullanıyorum. Hamurunu onun içinde hazırlıyorum. O hamuru nasıl hazırladığımı öğrenmek isterseniz sağ üst köşedeki kutucuğa tıklarsanız orada yazan yazıya... Hamurun tarifini ve orada nasıl yoğurduğumu izleyebilirsiniz. Şimdi ben birkaç tane köfte yapıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi köftenin için öncelikle şöyle yanına bir su alıyorum. Şöyle bir de toplamda şöyle 40-45 gram kadar hamurum var elimde. Hamurumu elimde şöyle güzelce yoğuruyorum. Önce şöyle dümdüz bir hale gelmesi lazım. Bu kısımlar özellikle şimdi ilk yaptığımda kesmeyeceğim ve hızlandırmayacağım tüm aşamaları görmeniz için şu şekilde avucumun içini biraz daha ıslatarak şu dış çeperinin tamamen dışının dümdüz olmasını sağlıyorum ilk etapta sonra şöyle yavaş yavaş şöyle işaret parmağımla şu şekilde açmaya Devam ediyorum. Arada eliniz yapışırsa hamura köftelerin harcına şu şekilde e avucunuzun içini satabilirsiniz. Şöyle tamamen in, hepsi eşit kalınlıkta olmasını çaba göstererek şu şekilde. Şuralar biraz çatlıyor ama sorun yok. Bazen çatlamıyor bazen çatlıyor. İç harcını nasıl doldurduğumu da göstereyim. İç da önceden hazırlayıp buzdolabına koyuyorum. Çünkü e, içindeki tereyağın, klimanın tamamen soğuk soğuk ve donmuş olması gerekiyor. Tereyağı donmazsa eğer, işçi köftelerimizi bu aşamada yaparken şöyle şuralarını çatlatır. Öyle bir şey yaşamak istemiyoruz. Bakın bu şekilde yine kapatırken de avucumun içinde şu şekilde çevresel, şu dairesel hareketler yaparak çeviriyorum ve yine de bu aşamada şöyle satabilirsiniz yüzeyine pürüzsüz bir görüntü verebilirsiniz yaparken şöyle şuralarda hafif çatlamalar olabilir onları şöyle ellerinizle elinizi suya bandırıp bu şekilde şöyle pürüzsüz hale getirebilirsiniz teptimiz hazır. Birkaç tane daha ben sizin için şimdi özellikle hızlı modda yapmayı düşünüyorum.